Merhaba JT Squad, geri analiz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Takışma set. Süri set. Takışma set. Bezi yo like that. video get Allah aşkına. Saba saba mal, saba mal, saba mal. Saba. Ah, alakut ya Anne bana doğruyu söyle. sen mi öldürdün? Ya söyle. Biricik oğlum da Hadi söylesene. Cevap ben açık açık söyleyeyim kızım. Kerem says. Ben Kerem says Sana açık açık söyleyeyim kızım. Zart zuurt anlamam bu işler bana gelmezsin. Anladın mı? Benim tuttuğum eli bir başka sustarsa o eli kırarım. Birazdan ölümde buluşacağız Ali buluşacağız. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Lan Aman aman. Can baban geldi. Buraya gidiyorum. mısın Cemile? Hepsi manyak bunları ya. Hepsi manyak bunları ya. Hepsi bunları ya. Bunların hepsi manyak. Hepsi manyak bunları. ötesi ya. hepsi bunları ya. Hepsi manyak bunlar. Hepsi oğlum. Hepsi Bir dakika. gördüm. Hmm? O olmayabilir ama bilmiyorum kardeşi de olabilir çünkü çok, çok benziyorlar. Ee, bir film var yeni çıktı. Ee, In Safe Hands. Azmettim. Ay yeah. Neyse yani babası öldü falan diye ne istedi ayağ teşekkür ederim bu seni seviyorum teşekkür ederim ne ne ne ne ne ben kaldım kardeş ben kaldım Baldı gördün mü baba? Anil beni Ya bir kardeş yok. Bir gün <gülüyor> Ben hamileyim. ya mal? Çok temin ederim. Allah'ın Kemalim, akşam huzurumuz ama Kemal'im yapma. Kemal'im yapma şöyle. Benim kocam yapmasın öyle şey. Yapmaz. Kemal'i anladınız mı? Kemal'im yapmasın dedim. Şur fırın. Kemal'in yaptını şurada. Oğlum o senin yeğen. Aslan ya. Excuse çok patladı. ne istiyorlarmış? What do Şeref verdiniz. İşte için biz veriyoruz yüre olup. Hiçbir şey ama ben şişmanım en zayıfıyım. olarak nereye acaba? Ölmeye. Oo. Bölge olarak nereye gidiyoruz? Cennete. <Gülüyor> <Aman> <Gülüyor> Hangi böyle Çocuk korkacak ya. Bu söz. Öyle oh, olarak Hayırdır Gülben? Yine kafanın içinde çeyiz mi düzüyorsun şimdi de? Sizden, annemiz tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğümüz bir şiddetle dilerim, özü kim? Ah Ben sizin öz kızınızım. O bir yabancı anlamıyor. Bir janiyi kızım. Ah. Bizlere Evet. Ne? Tersanede kimler? Ah ya. Olur ya. Oh be. Ayşe da bana da Burası çiftliği değil. ya. Yine kavga değil mi? Neçati Mandur'un kopardı, ben de dövdüm ya. Yine mi kavga kopardı, de dövdüm. kavga değil mi? kopardı, ben de onu dövdüm. Evet, kavga ettim. kopardı, ben de onu dövdüm. Ölmüş mü? Ölmüş. Şaka yapıyor. Şaka yaşıyor <gülüyor> Yalan, <gülüyor> Bu gece kopmam lazım. çok mi? Benim de firi Ha Bak sen evde kal. Ortalıkta görünme tamam mı? zaten çocuk görünemiyor. Evet, karşılıyorum. Gel de kaşı. Gel diyor çok a series 1 said evet işte ve bir dakika seferi görüşü kadar da